Merhaba arkadaşlar, aaa pardon. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, birinci bölüm bitti. <gülüyor> Yok, bitti. Arkadaşlar. Çalışmıyor. Çalışıyor arkadaşlar. <gülüyor> ne katmayı Arkadaşlar, çalışmıyor. yardımını gideceğim, orayı da çekerim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Burada web hataları izliyor. Çok önemli değil. Ben okudum işte, okudum yani. Siz de web yardımı deyince oradan gelirsiniz. İşte bu linki ben budur arkadaşlar. Web atmayı atadın mı? Buna bakalım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yeni deniyoruz Bakın ne olacak. E bu bozulmuştu. Bir dakika. Bir dakika o zaman.